Evet, İsmail Göker arkadaşımız. Evet, İstanbul'dan geldin, dernek yönetiminden. Evet. Köyümüze e, yaşın küçük olmasına rağmen çok hizmetlerin oldu. Allah razı olsun. E, e, bu göreneklerimize devam ettiriyoruz yağmur duası için. Yağmur duası ve şenlikleri e, nasıl buldun? Valla bence bu seferki daha bir başka güzel oldu sanki. Yani evet. katılım çok fazla. Hı -hı. E, havada maşallah bereketli yağışta Mevla gönderiyor. E, Allah bu Tertibi düzenleyenlere razı olsun hepsinden. Ee, biz hem dernek yönetimi olsun, hem e, köydekiler, hem İstanbul'dakiler olsun. Hakikaten güzel bir etkinlik oluyor. Hem e, ata yadigarımızı e, geleneklerin devamı açısından, hem de çoluk çocuğun örf adetleri öğrenmesi açısından güzel bir şey bu. Ben severek geliyorum. Beni kimse zorla getirmiyor buraya. Memnun kalıyorum. Sağ ol İsmail. Bu diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Her zaman e, Allah razı olsun. İnşallah seni diğer... Arkadaşlar da görür, televizyondan seyreder, onlar olur. da gelirler. Amacımız Sağ ol, olma. Ben her zaman bu birliktelikler derslerimi görüyorum. Alarız. Alarız. Devamını da diliyoruz. Sağ olasın. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederiz.